Tam nerede? Serisi'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün bir hipermarketin önündeyiz. Bu sıcak İstanbul gününde içinizi serinleteceğini düşündüğüm harika pastalar, birbirinden eğlenceli pastalar sizleri bekliyor olacak. Ürünlerin gerçekçi pastalarını bu kez reyonlarda market içerisine yerleştirdik. Marketin içerisine yerleştirdiğimiz ürünlerin gerçekçi pastalarını Bakalım bulabilecek misiniz? Yazdığınız pasta önerilerini bu seride hazırlamaya çalıştım. Ve bundan sonra da önerilerinizi dikkate alarak sonraki videolarda pastaları hazırlayacağımı bilmenizi istiyorum. Bu da küçük bir dipnot olsun. Ve yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Güzel yorumlar ve mesajlarınız için buradan teşekkür etmek istiyorum. Pembeli kadın neler yapmış acaba? Hadi birlikte görelim. Birazdan biber bakalım. Buray'ın çok tatlı. Acaba hangisi pasta? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Acaba bu pasta olabilir mi? Biraz da süt olalım. Acaba hangisi pasta? sonuna geldik. İkinci bölümümüzde umarım beğenmişsinizdir. Ve tabii ki bundan sonraki bölümlerde kim bilir neler yapacağız? Hangi ürünleri pasta olarak göreceksiniz? Kim bilir bu bölümde önerdiğiniz, yorumlara yazdığınız pastaları hazırlamaya çalıştım. Bir sonraki bölümde bakalım hangi yoruma, hangi pastasını hazırlayacağım? Pastasını hazırlamamı istediğiniz ürünü mutlaka bana yazın. Sadece ürünü değil, Mekan da tabii ki olabilir. Biliyorsunuz, Everything's a Cake her şey bir pasta olabildiğine göre pastaları hazırlamanın da sınırı yok demektir. Buna göre de istediğiniz her nesneyi, her objeyi pasta olarak hazırlamam mümkün. Pastasını hazırlamamı istediğiniz ürünlere yorumlara yazın lütfen. Pastam nerede serisi için? Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü sonraki bölümlerde size harika sürprizlerim olacak. Belki özel konuklarım, belki özel YouTuber, sevdikleriniz birçok kişiyi burada ağırlamayı ve pastaları birlikte seçmeyi planlıyorum. Pembeli kadın bakalım haftaya hangi ürünlerin pastaları da kesecek. Pastam Nerede serisi her cuma yayınlanıyor. Bu eğlenceli videoları takip etmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.